Selamlar millet, bugün sizlerle birlikte yeni kameramı tanıtayım dedim ee, ve bir bravalla videosu yayınladık ama bu video gerçekten e, giriş de yok videoda çıkış da yok çok sinirlendiğim bir video arkadaşlar. Hatta videonun bir kısmını YouTube falan kaldırır diye silmek zorunda kaldı. Kusura bakmayın. Öncelikle bu uyarı da yapmam gerekiyor. Bu video sinir dolu, nefret dolu bir video. Eğer izlemek istemiyorsanız hemen çıkabilirsiniz. Sinirlendiğime tanıklık etmek, devam etmek istiyorsanız da videoya devam edebilirsiniz. Bu kamera, yeni kamera aldım. Bilgisayarda senkronu bozuldu. Oyun kastı, bilgisayar dondu, bir şeyler oldu. Ardından işte e, belli bir zaman sonra bir baktım. Oyun ilerlemiyor falan filan delirdim sonunda. Ama sonuç olarak saçım maçım da dağıldı. sinirden tanımasını satayım. Daha demin çektim diyor arkadaşlar. Kendimi sakinleştirip bu videoyu çekiyorum. Sonuç olarak ne oldu peki? Ne oldu? Altın el o da herkesin eline verdik arkadaşlar. Videoda toplamda 6 kişi dövüyorum. 3'ü var. Normalde bak hep her videoda 3 kişi öldürüyordum. Ee, ya da yeniliyordum. Yani 3 maç oluyordu. Bu videoda dedim ki 6 maç yapayım. Burnumdan geldi. Neyse çok konuştum. Videoya geçelim. Orion. Devam edelim. Videonun ayarını düşürdüm videoyu bitirip. Yani delireceğim ya. Of. Neyse devam edelim. Morali bozmak yok. Yeni kamera aldık. Güzel. Ee, videoda 60 FPS yerine 30 FPS yazdım. Yani güzeldi şu an. Sanırım yeni kamerayla işlemci biraz zorlandı. Yani sokayım böyle işlemciyi affedersiniz ama. Yani ben bunları çekiyorum arkadaşlar. Ama şu anda sanırım kamerada hiçbir problem olmaması gerekiyor. Gördüğünüz üzere kamera bu şekilde arkadaşlar. Ee, umarım beğenmişsinizdir. Moralimiz bozuldu biraz tadımız kaçtı ama umarım videonun oralarını da koyabilirim. Yoksa bu videoyu bir daha çekmem gerekecek. Bu sizin umrunuzda değil tabii ki. Çünkü dinleyeceksiniz bunları yaşadığımı ama bilirseniz de bu video böyle olacak arkadaşlar. Bu videoda hani yaşarım zorlukları anlayın biraz. Video çekmek gerçekten... Düşük bir bilgisayarınız varsa zor iş. <gülüyor> evet. Buraya gel sinirden gel buraya gel buraya. Allah Allah boş boş ölüyorum ya sinir oldum. Arkadaşlar ne diyoruz? Sinir hastaları bu videoyu izlemesin diyoruz. Yoksa adamın maazallah ölümüne bile yol açabilirim mi yani bu videoyla? Çünkü delireceğim. Yeni kamera aldık diye mutlu olacağımıza üzüldük bildiğin an bana. Kral. Kral yapma. Bir dur. Bir dur bir kere tutayım ya. ya dur sakin bir kere tutayım. Ya, ya ne yapıyom kral? Kral ölümü seçti. Üçüncü maçla sizlerdeyiz. Her şey üst üste biniyor. Bilgisayar donlu falan filan. Eller hep böyle bak. Sinirden böyle. <gülüyor> Allah'ım yarabbim. Umarım eğlenmişsinizdir siz. Sinirlenmediniz mi? Eğlenmenize bakın. Ama ben şu an kuduruyorum. Bakın sen yukarı aslan parçası. Bir daha çık bakayım. Bu da son görüşünüz olsun seneye. Hadi. Karavana. Uh. <gülüyor> neler neler yapıyor. Kafayı yemiş. Ne güzel ölme zamanı geldi arkadaşlar. Hazırsanız. Yer mi lan anal olacağız Basamadım. Lan bassana. Aa. Ben niye oraya bakıyorum? Aa. Bir maç daha. Bir maç daha. Let's do this Ama sen spam mı yapıyorsun altın eloda. oda? Are you seriously? Come on. Görüşürüz. Oo, C tuşum takılı kaldı. Bu nasıl video? Ne oluyor ya? Yemin ederim C tuşum şu an takılı kaldı. Ya bu arada eklemeyi unuttum. Fake diyenler çıkabilir diye gösteriyorum. Bak ciddiyim. Bak zaten anası ağladı artık klavyeyi. Değiştireceğim ama şu tuşa bakar mısınız? Bak. Bir dakika, nasıl gösterebilirim ben o tuşu? Bir dakika, görmeniz lazım bunu. İçine göçtü videonun içindeyken ya. Bak bak, görüyor musun tuşu? C'ye bak. İçine göçtü ya. Dur bakayım. Fazla da çok tozlanmış. Neyse işte. Ya C tuşum yok artık. Yeni bir klavye alacağım mecburi. Yani içine göçtü tuş, geri de çıkmıyor. Kaldı öyle. Ben bu maçı nasıl yendim? Hiçbir fikrim yok. En iyisi bilgisayarda kırılmadan bu videoyu burada bitirmek. Eğer videoyu beğendiyseniz like beğendiyseniz dislike en önemli size abone olup bildirim çalma açarsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay peace.